Şu hoparlöre bakın, eğer kablosunu takarsak ses çıkarıyor. Peki bu nasıl oluyor? En dıştaki parça olan diyaframı hızlıca ileri geri hareket ettirerek. Bu hareketin bilimsel adı osilasyon, yani titreşimdir. Şu an gördüğünüz hoparlör, insan gözünün göremeyeceği bir hızla titreşiyor. Eğer hoparlörün üzerine küçük bir kağıt parçası koyarsam, bu kağıt parçası titreşimle dans etmeye başlar. İşte kağıt parçasını dans ettiren bu titreşim hoparlör çalıştığında diyaframın önünde bulunan havanın da ileri geri hareket etmesini sağlıyor. İşin ilanı diyaframın önündeki hava diyaframdan uzaklaşmaz. Bu hava molekülleri sadece ileri geri hareket ederler. Peki eğer hava hareket etmiyorsa hoparlörden çıkan ses kulağımıza kadar nasıl ulaşıyor? Çok basit. Diyaframın önünde ileri geri hareket eden hava, önündeki hava moleküllerini de aynı şekilde titreştirmeye başlar. Titreşmeye başlayan hava molekülleri, kendi önündekileri, onlar da kendi önündekileri titreştirir. Ta ki bu titreşim kulağımıza ulaşıp kulak zarımızı da aynı şekilde hareket ettirmeye başlayana kadar. Kulağımızın yanında titreşen hava, hareket ettiği için kinetik enerjiye sahiptir. Bu enerji, kulak zarına iletildiğinde, beynimiz onu ses olarak algılar. Kısacası, hoparlörler, havayı taşımak yerine, enerjinin havada taşınmasını sağlarlar. Tekrar ediyorum, şu an şekilde de gördüğünüz gibi, bir yerden bir yere iletilen, yani taşınan şey aslında enerji, hava değil. Başka bir deyişle, hava moleküllerindeki düzensizlik taşınıyor. Hava moleküllerinin kendileri değil. Eğer hava taşınıyor olsaydı, buna ses değil, rüzgar denirdi. İşte tüm bu sebeplerden dolayı sese de bilimsel adıyla ses dalgası diyoruz. Ses dalgaları diğer tüm dalgalar gibi enerjiyi bir ortamda ortamı hareket ettirmeden taşıma yetisine sahiptirler. Ortam ne mi? Ortam, sesin yayılabilmesi için gerekli madde ya da cisimlerin oluşturduğu alana verilen teknik addır. Ses dalgalarının yayılmasını sağlayan tipik ortamsa, havadır. Ama ses dalgalarının sadece havada değil, suda, metallerde, insan vücudunda, yani et ve kemikte de yayılabildiğini unutmamalıyız. Sesin insan vücudunda da yayılabiliyor olması, aslında, bugüne kadar kendi kendinize sorduğunuza emin olduğum bir sorunun cevabını da vermiş oluyor. Sesimizi, ses ve video kayıtlarında neden normalden farklı duyarız? Bunun sebebi, biriyle konuşurken sesimizi aslında iki şekilde duymamızdır. Bunlardan birincisi, ağzımızdan çıkan ve havada yayılarak kulağımıza ulaşan ses dalgalarıdır. İkincisi ise, kafa tasımızda yayılarak, kulak zarımıza ulaşan ses dalgalarının yarattığı titreşimdir. Ama bir ses ya da video kaydı sırasında kaydedilen tek şey, havada yayılan ses dalgalarıdır. Mikrofon, kafa tasımızın içindeki titreşimi duymaz. İşte bu yüzden, sesimizin kaydedilmiş halini dinlediğimizde, aslında başka insanların biz konuşurken duydukları sesi duyarız. Yani kendimiz dışında herkesin duyduğu sesi. Gerçek sesimizi. O halde kötü haber, ses kaydında duyduğunuz sesimizle, ki bu genellikle beğenilmez, arkadaşlarımızın bizi dinlediklerinde duydukları sesin aynı olması. İyi haberse bunun onlara garip gelmemesi. Çünkü arkadaşlarımız zaten sesimizi hep öyle duyuyorlar. Tabii eğer gerçekten de garip bir sesimiz yoksa, garip bile olsa eminim ona da alışmışlardır. Her neyse. Bu söyleyeceğim şeyi eminim çok kez duymuşsunuzdur ama videoyu hoparlörün yapısını anlatarak başladıktan sonra insanların sizin hakkınızda ne düşündükleri çok da önemli değil, buna kafa yorarak gereğinden fazla zaman harcamayın diyerek bitirmek istiyorum.